Merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun İncil okumak günah mıdır? Öncelikle şunu belirteyim Bilmekten hiç kimseye zarar gelmez Senin ayakların yere sağlam basıyorsa kimse senin ayağını kaydıramaz Bugünkü konu Yahudilikte ve Hristiyanlıkta peygamberlik inanışı Kulaklarınıza inanamayacaksınız Vay be, gerçekten böyle mi diyeceksiniz? Yaradılış kısmında, peygamberleri öyle sapık insanlar olarak anlatıyor ki, inanamazsınız. Adem peygamberden başlayalım. Hazreti Adem'in, şeytan tarafından değil, yılan tarafından, topundan sokulduğunu söyler. Kur'an'la hemen hemen aynı anlatır, sonra sapıtmaya başlar. Aynen şöyle anlatır. Adem eşiyle yattı kabil oldu Onlar kain der Eşiyle yattı Habil oldu der Yani bunu açık açık böyle belirtir Şeytandan bahsetmez Sonra Nuh peygamberden bahseder Tanrı gemi yapmasını insanlığı yok edeceğini söyler Bütün hayvanlardan bir çift almasını söyler Tufanda yerden gökten sular fışkırır Buraya kadar Kur'an'la hemen hemen aynıdır. Eşini ve çocuklarını aldığını söyler. Kur'an'da eşinin helak olanlarla kaldığını, onun da helak olanlardan olduğunu söyler. Asıl bomba, tufandan sonra şarap içip sahilde çırılçıplak sızar, bunu oğlu görünce sana lanet olsun der, bir daha bana görünme der. Büyük Tufan filmini izlediyseniz görmüşsünüzdür. Russell Crowe'un filmi. Davud peygamber hakkında da sapıkça ifadeler var. Yaradılışta Davud, Calut'la savaşırken kendi komutanı Üriyah'ın etrafı kuşatılır. Davud, Üriyah'ın karısından çok hoşlanır. Üriyah'ı kurtarmayıp ölmesine izin verir ve karısını elde etmiş olur. Lut peygamberi de etrafını sapıklar kuşatana kadarı hemen hemen Kur'an'daki gibidir. Ancak Tanrı aileni de alıp dağlara doğru gidin, o topluluğu yok edeceğim der. İki kızı gece babasına şarap içirir. Bir gün birisi, öbür gün birisi babasıyla birlikte olur. Ve insan suyu devam etsin diye böyle bir şey yaptıklarını söyler. Ne kadar sapıkça bir şey olduğunu görüyorsunuz. Sonra Yakup Peygamber'e de kardeşine hile yaparak peygamberliği almış, kardeşinin elleri kıllıymış, babası da körmüş, o da ellerine kıllar yapıştırıp babasını kandırarak böylece peygamber olmuş. Bu kadar sapıkça şeyler yazıyor. Hem de yaratılışta. Ben bir kısmını okudum, daha tamamını da okumadım. Bana bu kadarı yetti. Bir inancın batıl olduğunu iddia ediyorsan, Hakkında biraz bilgin, biraz malumatın olması gerekir diye düşünüyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların, inananların üzerine olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın.